Verdiğin kararlar emin ol Bir gün seni pişman ettirir Kaybedince anlarsın ama maalesef hayat böyledir Belki üzmekten korkarsın insanları tanımadan Ben sana söyleyeyim bak istediğini yap acımadan Günlerce düşünürsün sabaha kadar uyumadan Ne istersin daha Uyan artık rüyadan Alışmıştık biz bu hayata diyenler de var ama hasta Adımların kararsızlığı baştan ufak bir aşkla Başlarda güzel gibiydi diyenler de var ama hasta Karşındakini tanımadan Boş konuşmalar yapma Elde tutma çabasıyla gidenler de var ama hasta Seni hayatta tutmazken selam olsun onlara Sorun ne acaba diye Soranlar da var ama hasta Gün geçtikçe ölürsün Onu koyduğun okyanusta Duymasak da kahkahalarla ağlamak da var bu hayatta Sadece o günü hatırla Eline çarptığım o sokakta Gün geçtikçe sayarsın İzmaritleri atarsın Okunmayan masalsın Bu aileye zararsın Ayak uydurmaya çalışırsın Harikalar yaratırsın Bırak sigaram yansın Söndürenler yaksın Sevdikleri Yok Bu insanlar hasta Tedaviye gerek yok olanlar da var ama hasta Kendini düşün bencil ol ya da unut gitsin sadece Kendin ol bence buradan defol Pişmanlık nedir diye sorma bana hasta Belki gülmez yüzün pişman olmam asla Gözünde gülmeler bile sahteleşti zamanla Hayali bir omuza yasla hasta. Pişmanlık nedir diye sorma bana hasta Belki gülmez yüzün pişman olmam asla Gözünde gülmeler bile sahteleşti zamanla Hayali bir omuza yasla hasta. Pişmanlık nedir diye sorma bana hasta